Kendisini daha önce spor alanında geliştirmiş daha sonra ise koçluk eğitimleri alarak insanlara koçluk kariyeri basamaklarında rehberlik eden adeta bir navigasyon gibi adeta bir silecek gibi sporculara yol gösteren profesyonel koça sporcu koçu denir.